Rüyada beyaz görmek güzelliklere işaret eder. Renkler genelde rüyada hep güzel şeyleri çağrıştırır. Rüya sahibi yatağının beyaz olduğunu görürse bu güzel bir habere hatta bir izdivaca işaret eder. Rüya sahibi tertemiz ve beyaz bir kar üzerinde yürürse sağlık sorunlarından kurtulacak demektir. Henüz kirlenmemiş beyaz kar üzerinde yuvarlanmak ya da yatmak rüya sahibinin içine düştüğü zor durumun kısa sürede yok olacağını işaret eder. Beyaz rüyada eğer gereğinden daha fazla ya da olması gerekenden daha az ise o zaman aynı şekilde hayırlı yorulmaz. Örneğin rüyada bir kişinin yüzünün kireç gibi beyaz olması sağlık sonuna işaret eder. Rüyada beyaz bir defteri bir şeylere karalamak verilen söz anlamına gelir. Rüyada beyaz elbise görmek çok iyi niyetli birine işaret eder. Kişinin temiz niyetlerine, iyi düşüncelerine ve kalbinin temizliğine işaret eder. Rüyada köpek görmek esasen sadık ve iyi bir dosta işaret ederken beyaz köpek aynı anlama gelmez. Rüyasında beyaz bir köpek gören kişi için bunun bir dosta değil tam tersi olarak düşmana işaret ettiği şeklinde yorumlanır. Rüyada beyaz at görmek galibiyet ile yorumlanır. Rüyasında beyaz bir at gören rüya sahibinin onu sevmeyen kişilere rakiplerine ya da düşmanlarına karşı göstereceği başarılara işaret eder. Rüyada beyaz dilan görmek kişinin etrafındaki insanları hatta çok sevdiği insanlara karşı takıntı, kötü ve olumsuz tavırların değişmeye, normal bir hale gelmeye başladığına, insanlara karşı duyduğu güvensizlikten yavaş yavaş kurtulmaya başladığına ve yakında daha da düzeleceğine işaret eder. Rüyada beyaz araba görmek sosyal hayatta ve iş hayatında yaşadığı sıkıntılı, sorumlu dönemlerden sonra uzunca bir süre huzur arayışına gireceğine, ve bu yüzden stresten, yorgunluktan ötürü uzunca bir tatileç kök dinlenileceğine işaret eder. Aynı zamanda iş hayatının bitiminde sakin bir kasabada hayatın devam ettirileceğine yorumlanır. Rüyada beyaz bir görmek hem siz hem de için güzel günlerin başlayacağını müjdeleyen bir rüya olarak işaret eder. Aile içerisinde yaşanan bir sıkıntı varsa kısa süre sonra hallolacağı ve sorunun ortadan kalkacağına işaret eder. Beyaz bir ile ilgili olarak yapılan yorumlardan birisi de dargınların barışmasıdır. Bir küslük yaşadığınız ve görüşmeyi kestiğiniz kişi ya da kişilerle tekrar kaynaşmazla işaret olarak rüya bu anlamında da yine de hayrın niteliğini korur. Rüyada beyaz çanta görmek kişinin amellerine ve taşıdığı özelliklere iyi alakalı bir kimse olduğuna, herkese karşı iyi niyet besleyip daima güzel doğru işler için çalıştığına işaret eder. Beyaz çanta bazen de hayırlı, namuslu, her yönden iyi bir kimseyle yuva kurmaya ve bu huzurun ömür boyu sürmesine işaret eder. Rüyada beyaz ayakkabı görmek, iş hayatında ve eğitim hayatında uzun zamandır ortaya koymak istediği işlerde karşısına çıkan ve gerçekleştirmek istediği bütün çalışmaları engelleyen sorunları çözüleceğine, kendisine epey bir süredir yük olmuş olaylardan, insanlardan kurtulup rahat edeceğine alamet eder. Dünyada beyaz araba sürmek çok hayırlıdır. Kişinin ne muradı varsa ona kavuşacağı anlamına gelir. Sevinirici olaylara ve bekar kişiler için uzun yıllar mutlu bir şekilde devam edecek bir evlenmeye, gerçekleştirmeye, evlet sahibi olmaya ve kısmetten artmasına işaret eder. Beyaz araba kullanan kişilerin direktleri gerçek olur ve hayatlarında sıkıntılar dağılır. Maddi ve manevi olarak her anlamda rahat, güzel, eğlenceli bir hayata işaret eden buraya sağlık durumunda da her zaman iyi olacağını, kişinin elini neye atsa o alanda başarılı edeceğine işaret eder. Rüya'da beyaz ayakkabı giymek, hayalini kurduğu ve uzun yıllardan beri yapmak istediği işe yavaş yavaş fakat dikkatli adamlarla ilerlediğine ve çok büyük başarılı bir proje olacağına işaret eder. Aynı zamanda iş hayatında ya da aile hayatında bir anda bir sorunla, büyük bir sıkıntıyla karşılaşacağına işaret eder. Rüyada beyaz atlet görmek kişinin sahip olduğu sırlara, yeni başlangıç yapmasına, hayatında gerçekleşecek hayırlı ve güzel olaylara, geçmişte yaşadığı kültürlerinin üzerine bir sünger çekip geleceğe bakmanıza işaret eder. Bazen bu temiz kalpli bir kimseyle karşılaşıp ondan yardım görmeye de yorumlar, yorumlanır. Rüyada beyaz atlet giyen kişi yaptığı hatalara pişman olarak kendisine çekidüzen verir ve gerçekleştirdiği günahları tövbe eder. Buraya kişinin yaşadığı kötü haberleri unutturacak güzel ve hayırlı haberlere, hadiselere, alacağı çok büyük bir habere, toplum içinde saygın bir yer edinmeye, güzel bir isim işaret eder. Rüyada beyaz ayı görmek uzun zamandan beri kötü giden iş hayatı yüzünden büyük sıkıntı yaşayan kişinin iş hayatında büyük bir berekete kavuşacağına, sürekli artacak bir sipariş listesiyle koşturacağına, bu bereketin hanesine yansıyacağına, büyük bir şekilde açılan işler sayesinde yeni elemanlar alacağına, çalıştıracağına, işlerin gittikçe artacağına ve çok büyük kazançlar elde edeceğine işaret eder. Rüyada beyaz bulut görmek kişinin aşırı bağımsızlık düşüncesinin değişmeye başladığını, zaman zaman sevdiklerinin kendisini kontrol etme isteklerine boyun eğdiğini ve huzurunun bozulmasını engellemek için bunun adına da daha barışçı, daha sakin, daha hoşgörü bir şekilde davrandığını bildirir. Olanakların yaptığı bu günlerde sağlıkla ilgili tedbirler yaptırıp kendisine dikkat edecek olan kişinin sahte insanlar, insanlardan uzak kalarak çevresinde de bir tembelliğe girişeceğini anlatır. Beyaz bulutlar yapılacak güzel başlangıçların yeniden umut etmene ve isteklerden giden yolda her konuda güvende olacağının altını çizer. Genç insanlar için erken yaşta olgunlaşacakları işlere geleceklerine ve gayretlerini sonuçlarını uzak olmayan bir zamanda alacaklarını her türlü kişisel girişimde başarı edileceklerini işaret eder. Rüyada ve beyaz ceket görme kişi için çetin geçecek iş yaşantısına işaret eder. Beyaz ceket sabunla hareket edildiğinde ve olaylara mantıklı yaklaşıldığında kişinin geleceğinin başarılı, açık olacağını işaret ettiği gibi bu süreç içinde ayağını kaydırmak isteyen kimseler tarafından zorluklarla boğuşmak zorunda kalacağını gösterir. Bir başka örneğe göre beyaz ceket gören kişi yeni bir sorumluluk olur. Bu bazen bir evlat sahibi olmak, bazen kardeşin veya anne babanın sorumluluğu almak olacağı gibi bir işlerin ya da topluluğun sorumluluğunu alacak yöneticik gibi bir mesleğe atılacağını daha barcısı olabilir. Beyaz ceket giyen kimse erkek ve bekar ise ailesiyle beraber sevdiği bir bayanı istemeye gidebilir. Beyaz ceket evlilik yolunda atılacak adımlara işaret ettiği gibi evli kimseler için erkek evlat sahibi olmayacağına da işaret eder. Beyaz ceket giydiğini gören mevcut kişi, iş yerinde alacağı terfi ile beraber müdürlük veya liderlik konumuna yükselebilir. Herkesin kıskanç bakışlarının üzerine çekecektir. Nazar anlamına da gelen buraya bir süre hastalık yaşayacağına ve sonrasında eski savunma kavuşup daha hiçbir şekilde iş ele alınacağına işaret eder. Rüyada evde beyaz ceket görmek, hayatta her istediğine er ya da geç kavuşacağına, iş yaşamında olumlu gelişmeler yaşayacağına işaret eder çevresinde duyacağı kötü bir hadisenin sensirinden ters, uzun müddet kurtulamayacağına işaret eder. Rüyada beyaz altın görmek, sahip olduğu bolluğuma zenginliğin azalacağına, birçok konuda tecrübe sahibi bir kişiye yapılacak bir işte çok iyi bir karar verileceğine, işinin emri durumuna gelmeyeceğine, kendisine fayda getirecek işlere atılacağına, sahide ve tanıdığı biri olacağına, inancı ve kendine olan güvenin sayesinde niyetlenildiği bir işte muvaffak olmayı bilineceğine işaret eder. Rüyada beyaz balık görmek çok hayırlı ve kişi için pek güzel gelişmenin haberini veren bir rüyadır. Hayırlı kısmetlerin kapıda olduğuna, özellikle bekar kimselerin kalplerindeki gibi bir kemsiyle birlikte yuva kuracaklarına işaret eder. İyi ve dürüst kişilerle arkadaşlık edildiğinde kişinin yanındaki kimselerin her zaman ona destek vereceğine yorumlanır. İş açısından sorun yaşamakta olanlar için yakın zamanda bu problemleri nihayete ereceğine ve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 Temiz ve bereketiyle gelen kısmetlerin, helal yoldan kazanılan ıskın, her zaman var olacak huzurun simgesi olan beyaz balık, rüyayı gören kimsenin hayat boyu mutlu beraberlik yaşayacağını özellikle ailesiyle beraber çok güzel bir geleceğe sahip olacağını işaret eder. Rüyada beyaz başörtüsü görmek, hayırlı bir haber alarak ayrı içinde şenlikli bir ortam yaşayacağını, haneye gelen bu güzel haberin herkesin hayatında farklı şekillerde fırsattan öneri olacağını işaret eder. Beyazdaş olduğu gören kişi, yaşadığı bir haksızlıktan kurtulmak, müştünü ispat etmek, hayırlı işler yapmak, sevap işlemek manasına gelir. Rüya sahibinin kaderine karşı gelemeyeceğini, başına gelen her türlü iyi ve kötü olayı Allah'ın bir takdiri olarak yorumlayacağını, asla isyan etmeyeceğini ve tamam içinde bir ömür geçereceğini tabir eder. Mutlu huzuru, bir birliği okumak için gerekli şartların yerine geleceğini müjdeleyen rüya, bekar kimseleri için çevrelerindeki herkesin onayını alan güzel bir kısmetle karşılaşıp yakın zaman nişan yapacağına işaret eder. Bayan <Gülüyor> başörtüsü takmak, dini konulara merak salacak olan bayanların eşleri ve aileleri ile bu konuda konuşacaklarını ve bir süredir gönüden istedikleri gibi kapanacaklarını bildirir. Yepyeni bir hayata başlamak demek olduğu gibi, direklerin kabulü anlamına da gelir. Kişinin dembeğer bir sayfa açacağını, günahları için ettiği türlerine kabul olacağını ve bundan sonraki yaşamına daha sakin, daha mutlu, günahtan uzak bir olarak devam edeceğini işaret etmektedir. Rüyada asansör görmek ne anlama gelir? Rüyada asansöre bindiğinizi gördüyseniz, işinizle uzmanlaşacağınız gerekli okulu okuyup gelir elde edeceğinize işaret eder. Rüyada asansörle üst katlara çıktıysanız, hedefe,